Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgili Boğa, Başak ve Oğlak arkadaşlarım. Toprak grubunun güzelleri. İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Efendim sizler için. 15 Eylül'e kadar 3 kartlık 3 kartlık sevgili arkadaşlarım aşıklar açılımı yapacağım. Üçlü üçlü çekmek zorundayım sevgili arkadaşlar. Videoları yüklemekte güçlük çektiğim için şu aralar üçlü üçlü gitmek durumundayım. Affınıza sığınıyorum. Sevgili boğa arkadaşımdan başlıyorum. Oğlak arkadaşımdan çıkacağım. 3 kartlık 3 kartlık aşıklar açılımı sevgili boğa arkadaşımın karşı aşık olduğu karşı partner diyelim. Ben yine de partner diyorum canlar. Kalbinizdeki kişi partner demektir. Hiç fark etmiyor. Şimdi şahıs şuhus denmez de. Evet sevgili Boğa arkadaşım. Aşk duyduğunuz, aşk aşık olduğunuz, aşk duyduğunuz, elektrik aldığınız bu insan her kimse. Bakın iç dünyasında kırık dökük bu insan. Hayalleri yani hayalleri iç dünyası kırık dökük. Çıkamadığı bir şeyler var. Ya da istediği şeyleri elde edememiş bu insan. Olmuyor bir türlü. Olmuyor. istediği gibi aşk, istediği gibi partner yoluna çıkmıyor. Bundan dolayı zaman zaman askıya almak isteyecek. Askıya almak isteyecek önümüzdeki günlerde, haftalarda. Ne yapacak? Askıya alacak ve sabırla beklemeye koyulacak. Sevgili bu arkadaşım neyi sabırla bekleyecek? Şöyle ona göre bay ya da bayan her kim ise. Partner beklemeye çalışacak. Onu bekleyecek. Ya da sizi bekleyecek. Ama tabi işin sonunda bakacağız. Bakayım. Siz ona göre misiniz? Size ne cevap verecek bu insan? Size sıcak bakacak mı? Değil mi canlar? Ona da bakacağız. Bakın içinden kırık dökük. Mutlu değil. Krizlerde. Bazı şeyleri askıya da alıyor. İçinden çıkamadığı için. Dolayısıyla bakın burada. Artık daha da olmadı. Sabıra verecek olayı. Ya Allah Bismillah sabırla ne olursa olsun bir şeyler olacak diyecek. E çıkamıyor içinden çıkamıyor. Şurada şöyle de bir şey var canlar. Ya bu insanın sizden haberi var. Şimdi öyle de diyeceğiz. Öyle demek durumundayım. Ya sizden haberin var bu insanın. Çünkü burada bakın görüyorsunuz. Bir kalpte üç kılıç var canlar. Niye böyle hep engel, engel, engelli şeyler çıkıyor anlamıyorum ki. Çıkıyor olabilir olabilir. Ya da. Bu insan her yönünü söylemek durumundayım ya sizden haberi var hayatında başka biri var bu insanın ondan dolayı böyle bir içinden çıkılmaz bir hal aldı ya da içinden içinden kırık dökük bu insan öyle farz edelim çıkamıyordu zaten içinden de bakın askıya almış daha ardından da daha sonra sabıra vermiş olayı şimdi durum ortada sevgili bu arkadaşlarım her şey ortada. 15 Eylül ile 30 Eylül arası bu. Diyelim ki ilanı aşk ettiniz. Olur ya ne kadar sizden haberi olsa da belki tam olarak konuşmuş olmayabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar değil mi? Ne bileyim geçersiniz karşısına ilanı aşk seviyorum. Artık neyin nesi nasıl anlatırsanız. Sevgili arkadaşlar bunu yaptığınızı farz edelim. Bu insana size ne tepki verecek? Şöyle bir bakalım mı? Samimi söylüyorum. Hemen de söyleyecektim neyse Şengül dedim. Çek şu kartı da kendileri görsünler. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Çünkü buradan anladım. Buradan anladım. <gülüyor> Memnun olmayacak canlar. Sevgili boğa arkadaşım sakına, amana amana. Tamam. Sakın ilan-ı aşk etmiyorsunuz bu kişiye çünkü zaten bir şeylerin içinden bu insan iç dünyasından çıkamıyor. Siz ilana aşık ettiğinizde, yani ilana aşk derken itirafta bulundunuz. Seviyorum, aşığım vesaire falan ben anlamam. Şimdi siz nasıl kendinizi tanıtırsınız? Bunu siz biliyorsunuz. Yaptığınızı farz ettik. Karşı taraf ne tepki verdi? Memnun olmadı. Kartımız memnun olmama kartı. Memnun olmadı. Memnun olmadı ama işin ilginç yanı da nedir burada? bakın yararlanmak isteyecek sizden hmm, Bak bakın bu da olmadı Bu sizi üzmesin sevgili arkadaşlarım insan ruh hali değişkendir 30 Eylül'e kadar 30 Eylül'e kadar bu şekil düşünen kişi 30 Eylül'lü itibariyle sizin peşinizden koşar. hiç bilemezsiniz bu sizi üzmesin sadece 30 Eylül'e kadar 15 ile 30 Eylül e arası bu insan bu duygularda ben bunu anlatmaya çalışıyorum ve fırsat bu fırsat yararlanmak isteyecek. Anlayın ya ya maddiyatınızdan yararlanmak isteyecek. Maddi durumunuz var, örnek veriyorum ya da başka şeylerden yararlanmak isteyecek. Anlarsınız siz. Ondan sonra Şengül öyle diyorsun, tamamlamıyorsun diyorlar. Ben şimdi bu cümleyi nasıl tamamlayayım? Yararlanmak anla anla işte yararlanmak ya maddi olarak beni Soyacak bu insan ya da farklı türlü yararlanmak isteyecek. Fırsat bu fırsat. E yani çünkü sevgili Boğa arkadaşım aşık olmuş karşı tarafa. İtirafta bulunuyor. E karşı taraf artık bay ya da bayan bu fırsatı kaçırmak ister. Hem memnun olmayacak hem de neyse ya yararlanmak da lazım diyecek. Ama yani bu da olmaz ki değil mi? Valla siz bilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şengül söylüyor. Hadi bakalım. Bana sorarsanız hiç itirafta bulunmayın derim. Ama karar sizin. Işığa git diyor meleğim. Işığa git. Karanlığı aman aman. Aman karanlığa gitme. Burası karanlık. Şöyle ışığa doğru gidin canlar. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusu değil diyor. Samimi söylüyorum. Bakın burada melek ne demek istiyor biliyor musunuz? Sakın karanlığa doğru gitme. Bakın karanlık var burada gördünüz mü? Karanlığa gitme. Git aydınlığa doğru git. Bitti. Sevgili Boğa arkadaşım güzel insan 15 Eylül'den 30 Eylül'e kadar ben bu insana itirafta bulunmanızı hiç tasdif etmiyorum ama tabii karar sizin. Siz bilirsiniz canlar. Siz bilirsiniz. Değil mi? Karar sizin. Evet sevgili Boğa arkadaşlarımızın aşıklar açılımını tamamladık şimdi başak arkadaşlarımıza bakacağız bakalım başak arkadaşlarımızın aşıklar açılımı nasıl çıkacak aşıkları nasıl düşünceye sahipler nasıl hayalleri var kalplerinden geçenle bu aşık olduğu kişiler şöyle bir bakalım hmm. İç dünyasında biraz sıkıntılı bu insan. Sevgili Başak arkadaşım aşık olduğunuz, elektrik aldığınız, pilotonikler, milotonikler hepsi içinde. Sevgili arkadaşlar hiç fark etmiyor. Bu insan biraz iç dünyasında sıkıntılı. Neden sevgili Başak arkadaşım? Çünkü değişim istiyor. Hayatına nasıl diyeyim size bir kader güzelliği gelsiniz diye değişim demektir. Güzelliklere düşkünlük demektir. Kartımız Hayatımda değişimler olsun. Bıktım kaderin ters gitmesinden. Bıktım sürekli hayatımın sıkıntılarından. Artık hayatıma güzellikler gelsin. Bir değişim gelsin. Diyor bu insanın iç sesi sevgili arkadaşlarım. Sürprizli bir şeyler gelsin ki ben de onu sarayım, sarmalayayım. Sarayım ya benim olsun gibi gel git durumları var bu insanın. Sizin bu aşık olduğunuz kişinin sevgili başak arkadaşım güzel insan düpedüz durum ortada istediği gibi birine rastlamamış ya da alamamış kavuşamamış tanışamamış bir türlü eline geçmemiş artık bir şeyler hayatıma aksın diyor değişimler gelsin ben güzelliklere düşkün olmak istiyorum diyor ben güzelliklere düşkün bir insanım niye bu güzellik benim yoluma çıkmadı diyor böyle bir gel git durumları var ama benim yoluma böyle bir güzellik güzellik derken göreceli demiyoruz görüntü anlamında değil hepsi anlamında kalp güzelliği düşünce güzelliği her şey her şey sevgili arkadaşlarım maddi manevi her şey bu tür güzellikler benim hayatıma gelirse veya karşıma gelirse ben onu sıkı sıkı tutarım bırakmam diyor iç dünyası hayali bunu söylüyor sevgili başak arkadaşım tamam durum anlaşıldı şimdi 15 Eylül ile 30 Eylül arası bu insanın durumu belli. Bu arada bu insana ilanı aşk ettiniz veya itirafta bulundunuz. Değil mi? Öyle farz edelim. Ne cevap verecek size? Hmm, bazı şeyleri askıya alıyor. Hmm. Yaramaz. <gülüyor> söylemek durumundayım. Bu kişi her kim ise sevgili arkadaşlar her an her şey olabilir. Sevgili canlarım benim. Sakın aman aman. Aman aman güzel insanlar sakın. Bu insana açılım yapmıyorsunuz. Yani açılım derken itiraf sakın yapmıyorsunuz bakın başkası için. Burada korkulu hale bürünüyor. Anlatabiliyor muyum? Siz ilan aşk ettiğinizde bazı şeyleri askıya alıyor. Sıkıntısı, hayali her neyse bu insanı bir anda askıya alıyor. Aldı askıya yetmiyor. Yoğun duygular ile hırsa kapılıyor. Ben başa evet dersem... Aman Allah'ım bu da neyin nesi? Ya bu tarafı ben kaybedersem? Gibi bakın yoğun duygular. Bir yerde de hem sizden... Ne olur ya şu beni şu halimle kabul etsen ne olur sanki... Onayla beni gel gör der gibi bir hale bürünecek. Ama gel gör ki... İkinci etabımızda ne diyecek? Olmaz. Sen benim için hatasın. Böyle bir gel git. Dakikalık, saatlik adı konulamamış bir şey bu canlar. Bu adı konulamamış bir şey bu. Sakın sakın tabii karar sizindir. Sakın sakın bakın kısa vadeli. Gel geç. Beni onayla diyecek size bunu söylerken bile iki bakın bunu söylerken bile bir yandan karşı tarafı kaybetme korkusu yaşıyor. Yoğun duygularla hırsa kapılacak. Ya biz ileriye gidersek yani sizinle ya ileriye gidersek sevgili Başak arkadaşım güzel insan. Yani aman aman ondan sonra yine böyle saatler sonrasında kendini geriye çekiyor bu insan. Yo, onayını da istemem senin. Ben onay mı ona istemiyorum. Hata hatasın diyor, hata aman aman. Aman güzel kardeşlerim. Engelli bu insan. Bunun başka şeyler var. Boş verin özgürlük. Ne diyor meleğim? Özgürlük diyor, değil mi? Özgürlük. Bu insan özgür değil. Ya anne baba engeli var ya başka bir sevgili engeli var ya eş engeli var canlar. Bunu söylemek durumundayız. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyormuş sevgili başak kardeşim sıkma canını boşver takma kafaya tamam bizi istemeyeni biz, biz hiç istemiyoruz tamam mı? seni bak hata görüyor hata diyor hata yok yapamayız diyor hata bu hata hata olur olmaz yapma tamam aman aman aman aman açılma boşver Evet sevgili Başak arkadaşımızın da açılımını tamamladık sevgili arkadaşlar şimdi Oğlak burcu arkadaşlarımızın sevgili Oğlaklarımızın aşıklara bakayım iki hafta içinde ne düşünüyorlarmış aşık olduğu kişi ya da kişiler kaderimi kabullendiler yoksa kader mi değişsiniz diyorlar şöyle bir bakalım hmm. evet kaderi kabullenmişler onlar canlar yenilenme gelsin istiyorlar hayatlarına. Ya sizden bu insanlar haberdarlar Sevgili arkadaşlarım Canları mutlaka bazılarının elbette haberi var Sevgili oğlak arkadaşlarım Şimdi Bu insan bir şeyleri kabullenmiş Ama bir yerde de Kadir'i yani değiştirmek de istiyor kaderin değişimini de istiyor Değişsin diyor Hayatımın monotonluğu Hayatımın ne bileyim kötü giden kısmı Mutsuzluğu her şey her şey değişsin Bazıları bunu söylüyor Bazıları da ben olduğu gibi kabul ettim Değişmiyor diyor Sevgili arkadaşlar Kaderim değişsin Kaderim değişsin diyenlerden başlıyoruz Kaderim değişsin Bu kader değişsin Yoluma çıksın şöyle Hanım gibi veya efendi gibi biri Sıkı sıkı sarayım diyor Seve seve işte bu benim Diyebileyim diyor Bu insan hayal pres biri Sevgili oğlak arkadaşım Bakın hayal kartı çıktı bayağı bir hayalleri var bu insanın sevgili hayali var aşk hayali var var da var var da var hayallerinde kaderi bile değiştiriyor bu insan birçok hayaller kuruyor hayal pres bir aşıklığınız var sevgili arkadaşlarım hayallerinde yıkımlar yaşıyor bir şeyleri bitiriyor bakın gücü hayallere yetiyor bence bu insanın evet hayallere yetiyor hayallerinde bir şeyleri değiştiriyor ama bir şekilde kendine geldiğinde bunlar tamamen onun kalbinden geçen iç sesi, hayalleri, duygu, düşünceler, beyin, kalp, arası, gel gitişleri işleri. Yıkıyor, parçalıyor, yeni bir ben yaratıyor, sahipleniyor, hayalleriyle neler yapıyor, neler kaderi değiştiriyor. Bunlar tabii ki sizin aşık olduğunuz kişinin hayalleri. Baya bir hayalci biri. Şimdi tamam anladık. Güzel hayalleri var. Tamam, kötü değil. Çok güzel hayaller peşinde. Şimdi siz bu insana sevgili Oğlak kardeşim diyelim ki tarafta bulundunuz. 30 Eylül'e kadar size ne cevap verecek bakalım mı? İnsan ruh hali değişkendir. Aoo çok güzel. Sizin cazibeniz altında kalacak sevgili arkadaşlarım. Ama tabii ki hani baktığında yakışıklı bir Oğlak beyisinizdir. Güzel bir Oğlak bayanısınızdır. Kalben, kalben cazibeniz altında kalabilir. Ama öyle kişiler vardır ki size baktığında sizi beğenir. Cazibeniz altında kalır ama iş dışarıya, dış dış vaziyetimize yansıdığında pek bunu belli etmek istemezler. Çünkü insanlar çeşit çeşittir. İç sesiyle bakın sizden etkilenecek bu insan cazibeniz altında kalacak. Ama dış olarak size kendini belli edecek mi? Bakalım mı canlar? Hadi bakalım. Yoksa bu kalemun gibi mi davranacak? Aa, harika. Çok güzel. Sizi güvenilir bulacak. Bakın. Karşı taraf hayatında canlar. Anne, baba veya başka bir sevgili, başka bir eş vesaire gibi bir şeyler varsa da bitiriyor benden size söylemesi bakın direkt olarak bitiriyor zaten sizin de kartınız geldi sevgili oğlakçıklarım sizin etkiniz altında kalıyor sizi güvenilir buluyor tabi herkes evlenecek diye bir şey yok bazılarınızla maceraya atılmak isteyecek bir çoğunuzla da evlilik düşünecek bu insan evlilik demektir güvenli ilişki demektir aman Allah'ım bayılacak size bu insan durma oğlakçığım hemen itirafta bulun tamam çok güzel çıktı muazzam güzel çıktı ay çok güzel işte bu ne diyor meleğim sevgili aşıklar açılımında oğlaklara sevgi yolla diyor sevgi bu insana kendini göster sevgini yolla işte bu senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalplere sevgi tohumları ekecek ve o sevginin pembe gülleri karşı tarafta da sende de açacakmış sevgili oğlak kardeşlerim çok güzel çıktı sizin açılım harika çıktı hadi bakalım Allah tamamını erdirsin hiç durmayın derim canlar hiç durmayın bu fırsat kaçmaz evet sevgili boğa başak ve oğlak arkadaşlarım inşallah sıralamayı karıştırmamışımdır canlar bazen karıştırı veriyorum neyse önemli değil sıralamanın de önemi var sonuçta hepsini çekilmedim Allah aşkına Evet sevgili arkadaşlar bu açılımımızın sonuna geldik bu açılımımı beğendiyseniz bir yeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir açılımların tüm hızıyla devam edecektir bir sonraki açılımlarında tekrar görüşeceğiz sizleri seviyorum öpüyorum her şey gönlünüzce olsun